Tatil nasıl bir şey bu? Yani. Bende de son 30 saniye kaldı Şu altta biri, birini vurmuştu, kanka da kaçtı ben de, ben de. Son 3 mermi var elinde Cidden Kanka benim tarafa gel burada adam var Adam var mı aç orada? Kanka bu burada önümdeki evlerde var. Bir var Elimde mermi kalmadı. Mermi kalsaydı işte buraya. Aynen ben şu an sıfırı tükettim direk kendimi yani şarj atacağım. Bir takım temizledim onların hermesini alacağım. Kanka aşağıda da ben bir kişiyi vurdum. Kaç kill var kanka? Benim mi? Aynen. Şu an 7 tane oldu. Bende beş var bende iki kişi kaçtı ya kill'lerim. İki tanesi. Oo emrimi 24 getirmiş aslanım benim. Aslan parçası. Kanka içeride M4 var eğer mermim varsa. Tamam ben bu uzaktakini bitireyim. Başkası indirmeden. Kanka bizim tepemizde adamlar var. Çatıda mı? Galiba. İçeride içeri girmiş olabilirler ama. Valla kanka büyük ihtimal içeri girmiş, haberin olsun. Ayak sesleri geliyor çünkü oradan. Duvar içinde ikimiz gerek mi? Yok kanka onlara avantajı içinde takılıyon ya bir kere. E kanka burada adam var. Gel, yukarıda mı? Burada evin içinde. Hangi evin? Hemen önündeki. Allah'tan adam var dedim ha. <gülüyor> Boş bunlar. Kanka daha... Kanka son 30 saniye kadar bana haber etsene. Şuradaki lootları toplayacağım. Mermini alacağım. Bunda pompada. Ben şurada, burada 8 kişiden fazla baydım kanka. 8 kişiden fazla baydım. Ama killerim hep killerim o hep power kaldırdı. Ben. Kanka yumrukla mı öldüreyim? Sence ne yapayım? Ölüme bırak. Mi otur abi? saniye, otur saniye, seri gel. Kanka yetişebilir miyim bilmiyorum, inşallah yetişirim. Yetişirsin ya. Araba, araba var araba. Araba geldi. Adam geldi. Layı tavaya kalktı ben geliyorum. Güzel. Aynen. Bunları tavayla öldüreceğim o zaman. Öldür kanka ikisini de vaydım ben onları. Arkadaşları var mı? Kanka valla öl... arkadaşları piyasada görünmüyor. Ne yapayım kendimi aşağı mı atayım? Yok kanka sen hiç sen layıhtı temizlemeye bak tamamdır. ben idare ederim. Sen sadece kanka gelirken yanında bolca 5 elli altı alsan kafi bana. Evet tamamdır alacağım onları. Çünkü ikisinde herhalde vardır mutlu ya bayağı şeydiler Yoktu onlarda hiçbirinde Yok muydu Yoktu Kaç kilo var kanka 9 Dende de 9 18 Hey maşallah Yardırma ya. şekli yok Aynen Son 3 mermin vardı ya Şey yapamadım 3 ee, mermin vardı Sıkmaya Adam varmış bak piramidin içinde Dediğin gibi kanka... Öldü, daha fark ettim. He. İçeri geçti silah yoktu ya. Hı -hı. Çünkü ses geliyordu kanka Aynen. orada. Unutmuşum ben buradakini. İçerde ses geliyordu. Ulan bakıyorum dedim ya üstümüzde tepemizde kanka ya dedim bu içeride. Sen içeride olabilir deyince haydi de <gülüyor> tamam bu. Orada. Olur olur. Tamam kanka onu da alacağım sana ben. Arkadaş sen neredesin? Ben doğru geliyorsun şu anda. Yakınımıza drop atla bizim. Dropta çatışıyorlar. Kanka gel kompantatörü buraya aldım, attım, şuradan 2-2 alacağım. Kanka gel üstte doğru çıkalım biz. Tamam da drop'ı aldım. Kanka biz üstte çıkarsak yani kapasite artırıcı mu? Tamam kanka bir tane el bombası attım buraya, gel al istersen. Tamamdır. Ki, kit durumun nasıl kanka, enerji durumun? İyi, 4-3. Kit'in kaç tane? 3 tane, 2 tanemiş. Kanka, alt. Alt Adam altımızda. Kanka, Kanka dur bomba attım. Altına biraz sabır. Kanka bir dakika. Bir dakika. Kanka gel. Kanka şeytan sıkıyor. Rozok tepesinden sıkıyor bizi. Kaldırıyorsun gel. Evet. Çok Yal güzel tarafa. eminat sağlık. Kaç kilo oldu on dörde Kaç on dört On dört ben de on bir Ben birini düşürdüm de beni sağdan vurdu ya ah, Kanka orası ben bir ben şimdi. Sen şunu al kanka üç tane kit attım sana Atmasaydın iyiydi Şey bozdum Aynen Bireyi bozdu Burada bakma Dultamaya gitme sakın dultamaya gitme Kanka snokluyorum orayı deli gibi snokluyorum Bana sumoklar adamlar hep aşağıdaymış. Bu adamla bir sesini ala birini kabul x buldum bundan. Beş da lazım var hani şu an beş elde gel buraya 2 dakika. Adam var adam var. Yok yok sıkıntı yok burada ben sumoklayacağım tekrar. 8 buldum çok güzel. Ne yapalım geri döneceğiz. Bence bırakalım bu tarafı gel. Kanka sen Smoke al. Ee, smoke smoke iki tane var şuan. İki tane yeter. Şey, bir şey ihtiyacın var mı senin şu an? Ee, seni kaç tane bomba oldu? Üç bombam var kanka ben mermi almaya çalışıyorum buradan şimdi. Tamam Benim durumum iyi kanka. Tamam benim de eksim yok. 2 tane bomba var yeter idare eder şu anda dedim. Burada diye. kit falan var kanka alacak. var. Ya gidelimmiş. En iyisi buraya bırakalım. 8 Sek, altı 6 buldum zaten. Onun için şey yaptım. 4 var diye bende. 4'lü olmuyor ya. M24. Nerede kanka? Bot düştü. Sktir onu Açıkta ben. Açıkta köşede. Direkt öldü. Aynen bot. 2 tane avınım isini de kullandık bot için. Kanka orada şey vardı galiba kar vardı galiba mermi yoksa Yuvara toplam 16 tane var yeter Daha hiç sıkmamışın neredeyse Acaba şu rozoktan gelen olur mu kanka sen ne diyorsun Olabilir de olmayabilir de Olsun. Adam var altımızda adam var adam var O piramit var Piramitte mi aynen piramidin duvar tarafında yani şey ev tarafı Direkt öldürdü tekmiş Göremedim ben adamı ya, Duvar kenarında, bir baş şeyde ya Yol kanka... kenara yanmış araba gördüm Orada fark ha, ettim bak, Şu an drop geliyor kanka tam önümüzü açacak Ya açık alanı açacak ya tam kafamızı Ne sıkıyor bu? O tepedekine sıkıyor bu? Aynen. İki iki iki tane sukulda var kanka bir tane yok. Adamın vücuduna sıkıyor, gitmiyor. Kanka birini daha baydım tokide. ile. Ben baymakdan çıktım, düş çıkıp düşme kanka alan geliyor. Ne var alanda mı acaba? Alanda. Biz buradan nasıl ateş edeceğiz ki? Kanka bu tepedeki açıkta şu anda. Tamamdır. Öldü tepedeki. Oki kaldı. Kanka şu önümüzdeki kulübenin oraya geçsem ben... Nasıl sence? İyi olur. Arabayı... Arabayı alacağım mı? Yok kanka almayacağım da şurada adam var bir tane Tepe Toki'den buraya bakıyor Sıptanel sumak atsana sumak, at. sumak at ben, ben, ben şey yapacağım arabayı park edeceğim arabayı patlatacağım Kavralar kullanırız arabayı Uyar mı? Uyar uyar kanka ben şu an tane 3 tane sumak at. Kanka birisi atla aşağıya Ah duvarın arkası neymiş Hangi duvar kanka? Ya aşağıda ya adam vurdu beni. Yani. Adam vurdu beni. Seni izleyeyim ben. Yanlış yaptım ya. Kanka duvar olarak hangi duvar? Bana Bak ki şey, o küçük duvarlar var ya ilerideki. Hani e orada. Ben boşa gittim ya. Aynı tarafa kaç kez alan verdi. Bari boş yere versene adımları da çıkmasını bekleseydik. Tepede mi çıkanka? Bir tane de stepede sanki daha.